Sistematik çalışmıyorum. Aklımdan bir anda birçok fikir geçiyor ve zamanla hepsi yerlerine oturuyor. Sonra bu fikir parçalarına tek tek odaklanıp onları süzgecimden geçirmem ve birbiriyle uyumlu olacak bir şekilde birleştirmem gerekiyor. Fikirlerim kontrolsüz olarak ortaya çıkıyor. Yani onların ne zaman ortaya çıkacaklarını kestiremiyorum. İlgimi seyirciden bağımsız performans sergileyebilen şeyler çekiyor. Örneğin, yoğunlaşma küpünde akrilik plastikten yapılan küpün değil de seyircinin de içinde olduğu ortam ile küpün içindeki fiziksel değiş tokuşa odaklanmıştım. Oxford Müzesi'nde solo bir sergiye davet edildim. Güney Afrika'daki ırkçı rejime karşı olan boykota rağmen, British Leyland, Güney Afrika ordusu tarafından kullanılan askeri araçlar imal ediyordu. British Leyland'ın Oxford yakınlarında bir fabrikası vardı ve sloganlarından biri de Ayrı Doğanlardı. Ayrı Doğanlar reklamlarını alıp Land Roverları Güney Afrika'daki yerel siyahi nüfusa karşı hareket halinde gösteren siyah-beyaz fotoğraflarla bir araya getirdim. Halkın oy verecek seçmenlerin bu bağlantıların farkına varıp, ortaya bir alternatif çıkarmalarını umuyordum. Ayrıca bütün bunların dışında ziyaretçilerin ne ile karşı karşıya oldukları konusunda ihtiyaçları olan bilgiyi edinmelerini istiyorum. İşte bu yüzden bu eseri meydana getirdim.